Aslan burcu erkeği sadakata çok değer verir. Merhamet duygusu çok gelişmiştir. Doğal kadınlar aslanın dikkatini çeker. Uzun ömürlü ilişkiler onun için önemlidir. Çünkü bir defa sevdiğinde elinden geleni yapar ve çaba sarf eder. Kazanan tarafın o olduğunu unutmamak gerekir. Asla cazibeli, karizmatik ve kendinden emin kadınlardan hoşlanır. Konuşmasını bilen ve mantıklı konuşan kadınlar onun tercih ettiği tiplerdir. Aslanlar çocuk ruhludurlar. Eğlenebilecekleri bir kadın ararlar. Güzellik onun için oldukça önemlidir. Doğal güzelliği seven aslan aşık olduğu kadın dışında bir kadın ile alakadar olmaz. Aslan her konuda yüceltilmeyi ve takdir edilmeyi ister. İlgi odağı olmaktan hoşlanırlar. İplerin tamamen kendi ellerinde olmasını tercih ederler. Hükmetmek onların karakterlerinde vardır. Kadın baskın ve hükmeden tavırlarıyla aslan erkeğinin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Gerçekçidir, olumlu düşünür ve onun istediği şeyden alıkoymak zordur. Aslan erkeni kısıtlayan bir kadın onun ilgisini kaybeder. Kendisi kıskançlığın bulutlarında dolaşırken, kadınının onu kıskanmasına oldukça sert tepki gösterir. Karizmetik halleri, başarılı iş yaşamları ve çekim güçleriyle aslanlar daima aranan tiplerdir. Karizmaları ile dikkat çeken aslan, kendi yönünü bulduğunda etraflarında ilgi alanına giren karşı cinsi toplar ve flört etmekten kaçınmaz. Hayatta başaramayacakları bir şeyin olmadığına inanırlar. Engel tanımazlar. Aslan Burcu gururlu bir karakterdir. Kendilerine her zaman güvenir. Herkesi yönetmek ister. Karakteri gereği budur. Tutarlı ve sakin bir yapıya sahiptir. Gösteriş meraklısıdır. Liderlik ve asalet sembolüdür. Aslan Burcu'nu hayat doğru davranışlarından ve insanlara karşı cana yakınlığından ilgisinden tanıyabilirsiniz. Öfkelendiklerinde adeta bir aslan gibi kükrerler. Oldukça çekici oldukları için onlara karşı gelmek zordur. Doğaldırlar, yapmacık hareketleri sevmezler. Gözlerin içi her daim güler. Yaşama sevinçleri üst düzeydedir. Sosyal hayatına düşkündür. Oldukça hareketli bir sosyal yaşamları vardır. Hayatlarında ciddiyet kendini gösterir. Kendisine ihtiyaç duyulmasını bekler. Aslan burcu cesaret ve asirlikten oluşur. Her zaman azımlidir ve çalışkandır. Görünüş ve davranışlarından dolayı gittikleri her yerde dikkatleri üzerlerine çekerler. İnsanların kendisine hayranlıkla bakmasından zevk alırlar. Hakimiyet kurmaktan hoşlandığı için bazen küstahlaşabilirler. İnsanları eleştirmekten çekinmez ve bunu alaycı bir tavırla belli edebilirler. Karşısındaki insanın kırılıp kırılmadığına dikkat etmezler. Kendini kusursuz gördüğü için genelde kararlarından vazgeçmez. Kötü özellikleri zaman zaman çekilmez olabilir. Bu sosyal hayatına ve etrafına yansır. Hakimiyet hırsı karşısındaki insanı deli eder. Yıpratıcı arzuları vardır. Fakat bu onun halinde değildir. Onların karakterlerinde bu vardır. Etrafındaki her şeyin üzerinde hakimiyet kurmak ister. Bu yüzden onunla anlaşabilmek zor olabilir. Ayrıca çok duygusal bir burçtur. Kendisinden şüphelendiğini anlarsa bu duruma çok kırılır. Bunun sonucuna verdiği tepki dikkat çekicidir. Aslan burcu hep kendini düşünür ve çok beğenir. Yani kısacası megalomandır. Beğenilmeyi, popohlanmayı, ilgi çekmeyi, takdir edilmeyi çok isterler. Çevrelerinde hayran kitlesi yaratmak isterler. Durmadan överseniz sizden iyisi olmaz. Geri planda kalmayı sevmedikleri için gaz vermeye devam edin. Sen şöyle karizmatiksin, acayip yakışıklısın, en büyük adamsın. Ondan sonra ellerinde avuçlarında ne varsa alabilirsiniz. İnsanlarla dalga geçmeyi, onlarla alay etmeyi çok severler. Ama millet bunlar alınıyor mu, üzülüyor mu buna hiç aldırış etmezler. Kendi bildiklerinin her zaman tek doğru olduğuna inanırlar. Başkalarının fikirlerini, düşüncelerini, isteklerini önemsemezler. Onlar her şeyin en iyisini, en doğrusunu bilirler. Başka tavsiyelere gerekleri yoktur. O yüzden kendileri gibi olan yay ve koç burcundan olan kadınlarla çok iyi anlaşırlar. Akrep, ikizler ve boğa kadınları ise onları hiç sevmez, zaten anlaşamazlar. İş beğendiremezsiniz. Her işi kendilerine layık görmezler. En tepelerde olmalı, emri altındakiler çalışmalı ve onlara hizmet vermelidir. Basit işlerde çalışmak istemezler. Makam, mevki sahip olmak önemlidir. İstekleri hiç bitmez. Emir vermeyi, emretmeyi çok severler. İsteklerin hemen yerine getirilmesini isterler. Herkesin onlara biat etmesine bayılırlar. Kimseden emir almasını sevmezler. Saygı gösterdiğiniz ve ona sadık olduğunuz zaman size en iyisi olmaz. Demokrasi aslana göre değildir. Monarşi yalnızıdır. Tabii ki karakter itibarıyla. Aslan burcu erkeğinin etrafındakilere mavi boncuk dağıtma huyu vardır. Bunu kendi gururunu tatmin etmek için yapar. İnsanlarla oynamayı ve oyalamayı sevmez. Kadınları elde edip sonra bırakmak gibi huyları yoktur. Diğer bütün burçlarla flörtler yaşayabilir. Tek eşli olmayı tercih eder. Beğendiği, istediği, aşık olduğu kadının ayaklarına bütün dünyayı serer. Kadını en güzel şekilde yaşatmayı düşünür. Ona çok pahalı hediyeleri alabilir, davetleri, toplantılara, ortamlara götürebilir. Bakımlı kadınlardan hoşlanır. Çünkü yanında gezdirdiği kadının bakımlı olmasını ister. Ama bu kıskanmaz anlamına gelmez. Çok kararlı olarak kıskanır. Öncelikle lüksü, gösterici tercih ederler. Güzel ortamlarda yemek yemek isterler. Kaliteli yerlerde vakit geçirmeyi severler. Ona her zaman karizmatik, şık, zarif göründüğünüzden bahsedin ve onun da öyle göründüğünden bahsedin. Onu sürekli destekleyerek, destekleyerek motivasyonunu artırın. Bu destek onun kalbine giden yolu açar. Güzel, renkli kadınları tercih eder. Aşırı koyu tonu, makyaj yapan ve giyinen kadınlardan hoşlanmaz. Kendi hayatı renkli olduğundan ona göre kadınları seçer. Biraz tembeldir, uyurmayı da sever. Hizmet edilmesinden hoşlanır. Ona iş buyurmak yerine ona hizmet etmek, onu biraz rahat ettirmek, tavlamak için iyi bir yoldur. Kova kadınlarıyla çok iyi anlaşır ve çok iyi arkadaşlık kurar. Etraftaki kişilerle ara kadar olmayı sever. Özellikle ona ilgi gösteren insanlara karşılık vermeye yatkındır. Bir aslan erkeğiyle birlikteyseniz ve onu elinizden kaçırmak istemiyorsanız öncelikle onu rahat ettirmeniz önemlidir. Sonra onu eleştirmeyin. Eleştiriyi sevmezler. Çünkü kendilerin neyin en iyi şekilde yapılacağını her zaman iyi bilirler. Bu erkekleri kendisine hissettirmeden kolayca yönetebilirsiniz. Eğer zekiyseniz bu daha da kolaydır. Her zaman kontrolün kendisinde olmasını anlatmaktan çok zevk alırlar. Yaşadığı ilişkiyi kendi idare ediyormuş gibi hissetmekten, kendi istedikleri oluyormuş gibi hissetmekten keyif alırlar. Aslan burcu erkeği sadakate çok değer verir. Merhamet duygusu olan, çalım satmadan olduğu gibi davranan kadınlar aslanın dikkatini çeker. Uzun ömürlü ilişkiler onun için değerlidir. Severse elinden geleni yapar, çaba gösterir. Aslan erkekleri cazibeli, karizmatik, ayağı yere basan ve kendinden emin olan kadınlardan hoşlanır. Konuşmasını iyi bilen ve sözlerinde mantık bulunan kadınlar onları etkiler. Bu burcun erkekleri çocuk ruhludurlar. Eğlenebildikleri bir kadın onlar için tamam demektir. Güzellik aslan burcu için önemlidir. Doğal güzelliği isteyen aslan burcu erkeği aşık oldukları kadın dışında başka bir kadına bakmazlar. Bütün konularda yüceltilmeyi ve takdir edilmeyi isterler. İlgi odağı olmaktan hoşlanan Aslan aşk ilişkilerinde iplerin kendi ellerinde olmasına hazırlarlar. Hükmetmek onların doğal karakterlerinde vardır. Kadının baskın tavırları ve aslana hükmederek davranması kendisinin ondan kaçmasına neden olur. Her zaman olumlu düşünen aslan burcu erkeğini istediği şeyden vazgeçirmek çok kolay değildir. Aslan erkeğini engelleyen bir kadın onun sevgisini kaybetmesine neden olacaktır. İş hayatında hiçbir fırsatı kaçırmak istemeyen aslan aklına uymayan durumlarda kadının sözlerine karşı çıkabilir. Karizmatik halleri başarılı iş yaşamları ve çekim güçleri ile aslanlar daima aranan erkeklerdir. Karizmaları ile dikkat çeken aslan burcu kendi yolunu tam anlamıyla bulduğunda etraflarında dolanan karşı cinsi toplar ve flört etmekten geri kalmaz. Aşık olduğunda sadık bir partnere dönüşen aslan aşk hayatında mutlu olur. Mutlu olmaları için zaman zaman ödün vermeleri gerekebilir. Zamanı geldiğinde gururlarını bir kenara bırakırlar. Eğer hatalı olduklarını anlarlarsa karşı cinsin kendisini affetmesi için jestler yaparak gönlünü almaya çalışırlar. Arkadaşlar arasında sevilen ve eğlenceli bir karakter olan aslanlar, aşık olduklarında mutluluğun peşini bırakmak istemezler. Yaşadıkları aşkın en güçlü göstergesi olarak heyecanlarını görürler. Aşık olduklarında içlerindeki heyecanı davranışlara yansıtmayı bilirler. Sevdiklerine yansıttıkları bu heyecan ilişkilerinin uzun süreli olmasına sağlar. Uzun boylu aslan erkeği kısa olan bir kadını tercih etmez. Kendisinden uzun bir kadın ile beraber olmak ona göre değildir. Boyu boyuna yakın veya uygun da diyebiliriz. Vücut hatları düzgün, normal kiloda bir kadınla beraber olmak isterler. Kadına açılmada zorluk çekmeyen aslan burcunun kollarının arasında huzuru bulmak için sizin için bu çok zor olmaz. Kadını sahiplenerek güvenilir olduğunu anlatmaya çalışır. İlişkilerinde heyecanını kaybetmeden yola devam eder. Sevdiği kadının temizliğine ve bakımlı olmasına dikkat eder. Giyinmeyi beceremeyen, modayı, modayı takip etmeyen, edemeyen, bakımlı olmayan kadınlar onun ilgisini çekmez. Bu kadınlarla sık arkadaşlıklar kursa da asla bir beraberlik istemez. Aslan aşık olduklarında kadınla güven verirler. Eğer onun güvenini kazanmak istiyorsanız ona karşı dürüst olmanız gerekir. Çizgisi olan kadınlar aslan burcunun güvenini kazanarak onu kendilerine çekebilirler. Gereksiz samimiyetten kaçanan kadınları tercih ederler. Farklı olan onun dikkatini çeker ve yaklaşmak ister. Aslan burcu erkeğine sadece ona ait olduğunuzu anlatacak davranışlar sergileyin. Bu çok hoşuna gidecek ve size aşık olacaktır. Aslan erkeğiyle iyi geçiminin bir başka yolu her konuda sosyal yaşam içinde ona destek olmanız ve yalnız olmadığını anlamasını sağlamanızdır. Ona mükemmel olduğunu dile getirirseniz bu onu beraberliğinize sadık bir erkek yapar. Güzel ve bakımlı olarak onun üzerinde baş dönüşücü etkinizi kullanabilirsiniz. Bu sayede bir aslanın gönlünü çalabilirsiniz. Aslan burcu erkekleri evlendiklerinde ise tüm aile bireylerinin kendisi etrafında dolanmasını ister. Aslan burcu erkekleri zamanın gerisinde kalmadan her zaman her anlamda bir adım önde olmayı isterler. Tebrik ve takdir etmesini bilen Aslan Burcu kendisi gibi başarılı insanlarla birlikte olmaktan hoşladı. Aslan Burcu'yu etkilemek istiyorsanız başarılı olun ancak bunu fazla dillendirmeyin. Gereksiz konuşmalardan ve övgülerden vazgeçin diyoruz sayın arkadaşlar.